Evet arkadaşlar, bugün sizlere bir cam sigorta tanıtacağım. Bu cam sigortaların amperleri ve ölçüleri farklı farklı e olarak var. Yani boyutu biraz uzuyor. Amperi değişiyor ama elimizde şu anda bu mevcut. Bunu tanıtmak istiyorum ben. Biz bunları, bu cam sigortaları fabrikada otomasyonlarda Otomasyon panoda otomasyon tesisatında kullanıyoruz. Genelde 10 amper, 4 amper, 2 amper değişiyor. Sık kullanılan diğerler küçük elektronik devreler, bu şarjlı bisikletler, apartmanlarda bulunan merdiven otomatikleri var. Merdiven otomatiklerin içerisinde kullanılıyor. Televizyonlarda, DVD'lerde, VCD'lerde çıkabiliyor. Cam sigortalar sıklıkla çoğu yerde kullanılıyor. Şimdi bu cam sigortaların dediğim gibi çeşitleri ve boyutları ve amperleri var. Ama elimizde olan şu anda bizim bu. Bunun sağlam olup olmadığını test etmek için şimdi normal şartlarda 10 metremizi ötme konuma sinyal konumunu alıyoruz. Şimdi şu şekilde sesi duyuyorsunuz. Bu sağlam. Bu, sağlam. bu da sağlam. Bu da sağlam. Bu da sağlam. Şimdi eğer bunlar patlak olduğu zaman içerisinde bunu iki metalin arasında küçük bir devre tel diyebiliriz. Bu koptuğu zaman teli görebiliyor musunuz? içerisinde? Şşş, i̇ki camın arasında. Koptuğu zaman sigorta atıyor. Sigorta attığı zaman bu sinyal sesi duyamazsınız. Bu telin atma sebebi bir cihazda kısa devre olmasından dolayı atabilir. iki takılan cam sigortanın amperinin düşük olmasından dolayı atabilir. Tabi arıza tespitini yapacaksınız. Eğer kısa devreden mi amperden dolayı mı bu arızayı ona göre tespit edip ona göre cam sigorta takacaksınız. Elimde olan malzemeler bunlar. Ben arıza bakımcı olarak fabrikada çalışıyorum. Yani evimde öyle malzemeler yok. Fabrikada eğer malzeme aldıkça malzemeleri tanıtmak istiyorum. Yani sıklıkla kullanıldığı yerler bu cam sigortaların Televizyon, DVD, VCD özellikle otomasyon sistemleri fabrikalarda işyerlerinde otomasyon sistemleri şarjlı bisikletler moto, normal motosikletlerde de gördüm bu sigortalardan amperleri farklı tabi. Motosikletlerde çok çeşitli yerlerde kullanılıyor.